...Bangladeş gibi ülkeler var, e, altında kalan yerler ve bunlar mutlaka ileride büyük göç hareketlerini tetikleyecekler. Yani bundan sonraki araştırmaların iklim değişikliğinin göç üzerine, etkileri üzerine olacak...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 Büyük bir göç hareketini almış durumdayız ve göçmenler de kayıt altında. Bu göçmenleri aslında Türkiye'ye getiren sebep tabii ki savaş ama bu savaşın gerisinde işsizlik, eşitsizlik, kuraklık bu tip etkiler de var. Aslında biz bu verileri kullanıp bu olaylara da bakabiliriz. Eğer böyle bir fırsat olursa Türkiye'de çalışmak isterim, ee, e, Afrika'da olabilir. Ama uzun soluklu bir çalışma yani bu benim e, önümüzdeki belki 20 senemi alacak bir çalışma diyeyim. Baya hani uzun soluklu dediniz, ben 2 e, yıl, 3, hadi bilemedin 4 yıl diye düşündüm uzun deyince. E, gerçekten yani mi? tahminim çünkü bu bitmeyecek yani şu anda biz bu olayın çok başındayız.